AVM'ye girsem, üstüme bir tişört alacağım, bir şey alacağım, böyle %50 indirimimiz var. Aa ne yani var da senin personel indirimin mi o yoksa mağaza indirimi mi? Yok abi personel indirimi. Yanımda da Gizem diye bir arkadaşım vardı, diyor ki yapmazlar normalde diyor. Bak 6-7 alışveriş noktasına gittiysem hepsinde indirim yaptılar bana. Niye bilmiyorum yani. Oğlum biri senin eve lazer mi tutuyor? Ama Ana, evine lazer tutuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Harbi <gülüyor> lazer tutuyorlar. Biri kırmızı bir şey atıyor. O yandaki konusu değil mi ya? O hiç kıpırdama. Hiç kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama buluyor mu vallahi. Ben bakıyorum, bakıyorum ben bakıyorum. Ben bakıyorum bak seni. Amına koyarım seni inip. Kaçıyor, kaçıyor. Piçe bak. Kaçıyor lan. <gülüyor> Görüyor, <gülüyor> bak. Oğlum yan mahalleden yapıyor bir de kaçıyor piç. Taşaklarım açmışım burada ya. Pala var kesin. Ya keşke gösterebilseydim size amına koyayım. Para attı peze. Ya perde de şu kadar açık ha alttan. Dur kapatayım ya. Adam bütün malzemeyi görüyor. <gülüyor> bütün aşağıdan yılan sarkıyor çocuk onun. Gibi. Oğlum vurulma bak orada. Polisi ara. Sık diye gitme şimdi canlı yayında. <gülüyor> <gülüyor> O rap şeyinden sonra Masak'a gelmiştim amına <gülüyor> Aslında ben de beyler Masak'a geldiği kadar kaçıyor. Hay Allah'ım Tipe bak. Ya zaten. Amcık s**in belanı kapatma berde Sana ne oluyor lan? Sana da mı tutuyorlar? Art. <gülüyor> Yavşak. Bu da rol yapıyor orada. Roleplay amınakoyim. Hard rp amınakoyim. <gülüyor> Hard <Hırlarlar. gülüyor> <gülüyor> rp. Rp gattı. Abi bak. Ne bak şeye. Bakıyor. Ya nasıl? Yayından mı kaldıracağım seni? Gösterirdim. Dur bakayım bir. Nerede lan Kapat kamerayı abi kapat kamerayı. Çatışma çünkü airsoft'larla. <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle. Fotoğrafını atacağım abi. Bana bak, Bizonya bak ya. <gülüyor> ha bir de moda giriyor.